Aleykümselam. Gerçeği gören geç kalınmış. Hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz üzere artık bayağıdan beri YouTube'da bir paylaşım yapmıyordum ama artık şimdi nasipse inşallah başlayacağım. Çünkü her gün e, farklı medyalarda devamlı video paylaşımı yapacağım ve medyalarımda zaten biri TikTok var, biri Instagram var, biri işte bu YouTube var. Bundan sonra bu şekilde bu üç medyada devamlı video paylaşımı yapacağım. Zaten TikTok'ta bir paylaşım yapmıştım bu proje üzerinde. İnşallah bu benim projemde beğenirsiniz. Projemde şöyle devamlı işte ben size soru soracağım, altlarında A, B, C, D'ler çıkacak ve hangisi doğruysa hangisi yanlısı en azından siz de bilgi sahibi olmuş olacaksınız ve bu şekilde bilgilenmiş olacaksınız ve e, bu YouTube'ta biraz da saatler, e, dakikalar uzun olduğu için ben size son videonun sonunda e, anlatılmış bir şekilde. Sizlere bu şekilde projemi paylaşacağım ve e, o sorunun cevabı neden o şekilde e, cevabı doğru o olduğunu size bu şekilde anlatılmış bir şekilde e, sizlere bu şekilde paylaşacağım. Ve nasipse yarın TikTok'ta e, devam ediyoruz. E, her gün farklı bir demiştim ya. Nasipse e, yarın hemen şurada dostunuz Ercan 54 buradan e, beni takip edebilirsiniz TikTok'tan. Ee, dediğim gibi her gün Instagram ya da Youtube'da ya da TikTok'ta devam edeceğiz Böyle videolarımıza Evet hemen sizleri daha fazla bekletmeden Hemen sorumuza geçelim Evet Hz. Muhammed Efendimizin tırnak Sünneti olan Tırnak kesimi hangi gündür? Evet A. Salı B. Çarşamba C. Perşembe D. Cumartesi Evet sana 30 saniye veriyorum umarım inşallah 30 saniye içerisinde bilirsin umarım inşallah bunu bildikten sonra bilgi sahibi olursun umarım inşallah ben de senin sayende aracı olmuş olurum acele etme iyi düşün fazla vaktin var sıkıntı yapma Evet, son 5 saniyemiz. Evet, sorunun cevabı... ...tabii ki de Perşembe günü. Ama normalde pazartesi günü de... ...normalde tırnak kesimi yapılıyor. Perşembe, Cuma. Yani ne yapmış oluyoruz? Biz burada... Perşembe ile Cuma günü kesiliyor normalde tırnak kesimimiz. Yani burada ne oluyor? Biz Cuma'ya hazırlık yaptığımız için o yüzden Perşembe ile Cuma günü tırnak kesiminin Resulullah Efendimizin sünnetidir. Bilgin olsun. Diğer günlerinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Diğer günlerinde kesebilirsin ama Resulullah Efendimizin sünnetini yapmak istiyorsa mutlaka Perşembe ile Cuma günü kesersen Senin için daha iyiler olur Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Umarım inşallah bu video sana hayırlı olmuştur Umarım inşallah bu videoyu beğenmişsindir Bu videoyu beğendiysen mutlaka Videoyu beğenmeyi ee, Eğer beğenmediysen de sıkıntı yok Beğenmeyi edebilirsin Bir sonraki eğer videoları devam etmek projelerini devam etmek istiyorsan, dini bilgini ölçmek istiyorsan, dini bilgini e, yükseltmek istiyorsan, kardeşim yapman gereken şu: video kanalıma abone olursan sevinirim. Assalamu ve erahmatullah.